Değerli izleyiciler Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ben Çetin Tekin Fizik Yüksek Mühendisiyim. 1970'ye değil Türk malı radyoaktif para üreterek sektörde yerimizi Rassan olarak aldık. Daha önce de 1950'de babamız Ali İhsan Tekin'in kurduğu Tekin Elektrik firması ile yine elektrik sektöründeydik. Yani 70 yıla yaklaşan bir iş geleneğini temsil ediyoruz. Türkiye'de Yıldırımdan korunmanın yaklaşık son 50 yıllık tarihinin şahitlerinden, zaman zaman bunun gibi kamera çekimlerinde değişik ilginç anılarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gelelim bu çekimin sebebine. Yıldırımdan korunmada bazı kavramların birbirine karıştırıldığını ve hatalı uygulamalara yol açtığını görünce, günün teknolojik imkanlarından faydalanma modasına uyarak, Sektöre elimizden geldiği kadar doğru bilgiler, doğru bildiklerimizi anlatalım dedim. Önce işin en başında yıldırımdan korunmada tasarıma başlarken yapılanlara bakalım. Risk yönetimi yani yıldırımın yapıyor düşme riski ne? Ona göre bu tesisatı nasıl yapmalıyım? Sorularının karşılığına baktım. Bir yapı için risk belirlenebiliyorsa o yapı için yıldırımdan korunma tesisatı Gerekli mi gereksiz mi sorularının da cevabını vermiş oluruz. Bu konuda projecilerin yaptıkları hesaplar Türkiye'de 2000'li yıllarda başladı. Aktif paratonerlerle başladı. 1995 yılında yayınlanan Fransız Nefesçi 1712 aktif paratoner standardında Ekbey'de verilen bir yıldırımdan korunma seviyesi, biz ona kısaca YKS diyeceğiz. E, bu YKS için hesap birçoğumuz tarafından risk hesabı olarak tanımlandı. 2000 yılından itibaren ülkemizde aktif para uygulanmaya başlaması ile YKS hesapları da yapılmaya başlandı. Bu hesaplamalar sonucu 3 adet YKS tanımlanıyordu. YKS 1 en riskli bölge koruması için etkinliği, YKS 3 ise en az riskli bölge koruması için etkinliği tanımlıyordu. Bulunan YKS içinde standartta tanımlanan kriterlere göre koruma uygulaması yapılıyordu. Bu durum bugün de ufak değişikliklerle böyle devam ediyor. Ancak 2006'da diğer standartların iptaliyle yürürlüğe giren ICN 620 serisi standartlarda bu durum köklüce değişime uğramıştır. Ancak bu konuda YouTube'da olsun, diğer medyada yakın tarihli yani 620 serisi standartların 2006'da yayınlanmasından sonra Hala yanlış risk hesabı anlayışını anlatan videolar görünce doğruları anlatmak ihtiyacı ortaya çıktı. Risk yönetimi artık başlı başına bir zorlu iştir. Eski standartlarda hesaplamasını yaptığımız YKS artık bu risk yönetiminin içinde riski azaltmak için alınan önlemlerden birisidir ve denenerek belirlenir. Şimdi bu işlerin hem tarihçesine bir göz atalım hem de yeni standart ne diyor bir bakalım. 1995 Haziran'da yayınlanmış NFC 1702 Fransız standartının kapağını görüyorsunuz. Bunun ek kısmında yıldırım riski değerlendirme kılavuzu ve bir dış yıldırımdan koruma tesisatı için yıldırımdan koruma seviyelerinin Seçimi diye bir başlık var. Bu başlığı incelemeye başlayınca başlıkta bizim risk hesabı diye algıladığımız hesabın nasıl yapılacağı ile ilgili yöntem açıklanıyor. Bunun için önce ND ve NC diye iki sayının, iki parametrenin bilinmesi gerekli. ND yıldırımlı gün sayısı haritalarından hesaplanan bir değer Aynı zamanda bunu hesaplamak için bir de toplama alanı, yıldırım toplama alanı denen bir e, de değişkene de ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne de bu toplama alanı ve yıldırımlı gün haritalarından elde edilen NG maksimum diye veya NG diye de geçiyor bazı standartlarda bir ND değeri hesaplanıyor. Ya yani ND değerinin anlamı şu Yıldırımlı gün haritasındaki yoğunluktan yola çıkarak o yapının bulunduğu bölgeye düşebilecek Yıldırım sayısını veriyor onu buluyoruz bir de standartta yine C1 bu neden hesabında C1 diye bir sabitimiz var sabitimiz var bu C1 de çevre faktörlerinin oluşturduğu bir sayı grubu. Bunu seçim yapıyoruz tabloda. C1 için işte burada verilen bir tablo var. Yapının izole bir yapı. Yani çevresinde hiçbir yapı yok. Çevresinde yapı yoğunluğu var. Çevresindeki yapılar yüksek veya alçak. Bir veya bir tepe üstünde olmasına göre C1 katsayısının aldığı değerler söz konusu. Deminki bahsettiğim toplama alanını veren, hesaplamaya yarayan formülde Standartta gene bu şekilde veriliyor. Şimdi bu C1 kas sayısı toplama alanı ve haritadan aldığımız gün sayısından ND dediğimiz sayıyı hesap ediyoruz. Daha sonra yine tanımlanmış C2, C4, C5 kat sayıları var. Bu kat da yapının yapının cinsi yani metal yapımı işte beton yapımı e, yanıcı yapımı içindeki yoğunluk nedir e, değerli bir şey mi vardır içinde yoksa standart değerde midir e, içindeki insan yoğunluğu nedir servis topluma verdiği servis anlamındaki önemi nedir gibi soruların cevaplarıyla bulacağımız c katsayıları sayıları vardır c2 c3 c4 c5 gibi bu katsayıları bir c eşittir c2, c3, c4, c5 çarpımdan oluşan bir e, hesapta hesapla bulduğumuz zaman bu c sayısıyla da nc dediğimiz yani o yapıya bu kat sayıların tanımından kaynaklı düşecek yıldırımların o bölgede düşecek yıldırımların ne kadar hasar vereceğini gösteren sayısını buluyoruz. de odur. Yani o yapıya düşecek, o bölgede düşecek yıldırımların ne kadarının yapıya hasar verebileceğini gösteren bir sayıdır. Şimdi Nc ve Nd sayılarına göre de biz yıldırımın binaya vereceği sıkıntıya göre bir e, gereklilik ortaya koyuyoruz. Yani diyoruz ki Nd Nc'den küçük ise yıldırımdan korunmaya gerek yoktur. Nd Nc'den büyük ise Etkinlik denen bir hesap yapılır bir eksi NC bölü ND'den bulunacak bu değerlere göre bu E'nin yani etkinliğin aldığı değerlere göre biz değer aralıklarına göre Yıldırımdan korunma seviyesi YKS için seviye bir seviye 2 seviye 3 diye sınıflandırma yapıp uygulamanın nasıl yapıldığını standartları öğreneceğiz. Bu standartta bu hesapların nasıl yapılacağına dair de özet bir tabloda veriliyor idi. Ondan sonra bu standarttan sonra 2002 yılında yani 1995'ten sonra 2002 yılında Türk standartı olarak IC61024-1-1 e, Türkiye'de standartımız olarak yayınlandı. Bu standartın içinde de yine aynı NFC 1702'de anlatılan etkinlik hesabı gibi bir hesabın nasıl yapılacağı anlatılıyordu. Aynı şeyler tanımlanmıştı parametreler işte A, E, N, D, N, C gibi bu parametrelerle yine aynı kriterlerle yani N, C'nin, N, D'nin birbirine göre büyük mü küçük oluşuna göre yıldırım gereksizdir veya bir etkinlik hesabıyla koruma düzeylerinin KS'nin e, tespiti yapılıyordu Yıldırım'dan korunma seviyesini ancak akış diyagramı da verilmişti nasıl yapılacağına dair bunu da e, dikkatlerinize sunayım Ancak bu standartta bir de grafikte de verilmişti ND ve nc'ye göre bufi yani etkinliğin hesabı ile ilgili pratiklik sağlayan bir grafik de verilmişti. Ancak tabloda C kas sayıları yoktu. Yani C2, C3, C4, C5 dediğimiz kas sayılar olmadığı için Nc'yi hesaplayamıyorduk Niye yoktu? Çünkü en Avrupa standartları kuruluşu diyordu ki C kas sayıları bir komite oluşturularak tespit edilir. Her ülkenin kendi şartlarına göre tespit edilir. Her ülkede bir değişiklik gösterebilir. Bunu biz bu standartta tanımlayamayız. Her ülke kendisi tanımlamalıdır diyordu. Bizim ülkemizde milli bir komite oluşturulamadığından C katsayıları maalesef tespit edilemedi. Dolayısıyla biz bu hesabı da bu standarda göre yapamıyor duruma düştük. Ancak biz gene NFC 1702'ye göre yaptığımız hesapta C-KAS sayılarını Fransa'daki C-KAS sayıları olarak aldık. Ancak yıldırımlı gün sayısı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün haritalarından alındığı için yapacağımız hatanın az olduğu kabulünü yaptık. Ve buna göre bu işler bugüne kadar devam etti. Şimdi arkadaşlar toplarsak dikkat diyorum. Buraya kadar ülkemizde risk hesabı olarak adlandırdığımız c seçim hesabını gördük. Bu durum hala uygulamalarda devam ediyor. Fakat 2006 yılında yayınlanan ve hala günümüzde güncellenmiş olarak kullanılan ICN 6205-1234 serisi standartlarda bu konu nasıl ele alın? Bu, bu konu tamamen değiştirildi. Bu 6205 serisi standartların ikinci bölümü risk yönetimi ile ilgilidir. 100 sayfayı geçkin bir standarttır bu. Ee, i̇çinde Risk yönetimi ile ilgili çok önemli hesaplamalar vardır. Metotlar anlatılır. Bir, bu standartta bir yapının yıldırım olayı açısından karşılaşacağı bütün riskler tanımlanmıştır. Bunlar ile bir risk hesaplanır. Hesaplanan değerin standartın tanımladığı risk değerine göre büyük veya küçük olmasına göre koruma gerekliliği veya gereksizliği söylenir. Bunun söylenebilmesi ve hesapların yapılabilmesi için Hasar kaynağı, vurma noktası, hasar tipi, kayıp tipi standartta tanımlanmıştır. Burada bir özet şeklinde görüyoruz slaytta. Aynı şekilde standartta tanımlanan metotlarla hesaplanan riskler dört ana risk olarak belirlenmiştir. Bunlar R1 insan hayatı kaybı riski. R2 kamu hizmeti kaybı riski, R3 kültürel miras kaybı riski, R4 ekonomik değer kaybı riskidir. Standartta aynen bu şekilde yer alır ve e, bunlar için e, değerler de tanımlanmıştır ne olması gerektiğine dair. Her risk grubu bir takım bileşenlerin toplamından meydana gelir. Bu riskler hasarın kaynağına ve tipine göre gruplandırılır. Aynısı 6235K'ye göre yıldırım hasarının oluşma riski R belirli kayıp türüyle ilgili tüm risk bileşenlerinin toplamıdır. Bireysel risk bileşenleri Rx şeklinde gösterilir ve genel risk hesabı formülü ile tamamen uyum içindedir, aynıdır. Burada bir risk bileşenini hesaplamak için Yıldırım çarpma sıklığı Nx, yıldırımdan kaynaklanan yapıya olan zarar ihtimali Px, yıldırımdan kaynaklanan kayıplarla ilgili bir faktör olan LX risk bileşenini hesaplamanın temelini oluşturur. Akış diyagramı da verilir standartta ve bundan sonra şöyle bir toplamayıcı gösterim yaparsak, işte insan hayatı ile ilgili risk R1. Revirin bileşenleri ne? R, A, R, B, R, C, R, M, R, U, R, V, D, W, R, Z diye tanımlanmış. Aynı şekilde halka hizmetteki riskin R-2 riskinin altındaki bileşenlerdir tanımlı. Kültürel miras için olan alt bileşenler de tanımlı, ekonomik kayıp için olanlar da tanımlı. Ben bu slaytı e Dem firmasının bir sunumundan tercüme ederek aldım buraya. Çok güzel bir gösterimdir, bu özet bir gösterimdir. Ee, yine burada daha değerli toplu bir gösterim özet daha yapılabilir, daha açılarak. Riskler R1, R2, R3, r Kayıp tipleri bellidir standartta. Hasar tipleri de mesela elektronik şokla can kaybı söz konusu olabilir. Bunun risk bileşenleri R-U'dur. Çıkan yangın sonucu. İnsan hayatı kaybı olabilir. Yıldırım darbe olayı yani iç yıldırımdan korunmanın konusu olarak can kayıpları yaşanabilir. Bunlar hep alt bileşenlerdir. Bunların hepsinin değerlendirilmesiyle de R1 bulunur. Diğerlerinde de aynı şekilde uygulama yapılır ve hesaplama yapılır. Burada yine bir derli toplu gösterim yapıyoruz Rx bileşeni için. S'ler kaynakları yıldırım hasar kaynaklarını anlatıyor şu R, A, R, B, R, C diye belirttiklerimizde yine riskin alt bileşenlerini oluşturuyor. Bu da yine DEM firmasından aldığım çok beğendiğim bir slide'dır. Bu tabloda şimdi riskleri hesapladınız yukarıdaki metotlarla ve verilen formüllerle yapıda risk bileşenlerini etkileyen yani azaltan faktörler nelerdir? Bu tablo onu veriyor. Burada gördüğünüz gibi yüzey toprak öz direnci RA bileşenini etkiliyor. Toplama alanın RA bileşenini etkiliyor. Ee, fiziksel kısıtlamalar, yalıtım, eş potansiyelleme bu RA'yı etkiliyor mesela. RA biliyorsunuz can kaybı ile ilgili bir, bir bileşendi. Yine aynı şekilde burada altta yangın önlemleri, yani değişik alınacak önlemlerin neyi etkilediği gösteriliyor. Bizi tabii en çok ilgilendiren yıldırımdan korunma sistemi. Ne, ne, ne tür bir YKS var mı? Yani bir yıldırımdan korunma sistemi var mı yok mu? Var ve yokluğuna göre bu risklerin hepsinde e, azalma söz konusu olabiliyor. Özetlersek risk yüksek ise risk bileşenlerini etkileyen riski azaltan faktörler içinde YKS ilgili seviye seçim bilgisi girişi herhangi bir hesap yapmadan denerek bulunuyor. Risk hesaplamalarına başlarken önce yıldırımdan korunmak için hiçbir önlem olmadığı kabul ediliyor. Yani yapı bomboş dümdüz bir yapı olarak değerlendiriliyor. Hiçbir koruma önlemi olmadığı düşünülerek bir risk hesabı yapılıyor. O, demin bahsettiğim formüllerde. Buradan çıkan risk değeri yüksek oluyor genelde tabi. Ama yani bina çok küçük, önemsiz bir yapıysa da risk yüksek çıkmıyor. Yıldırımdan korunmaya gerek kalmıyor. Eğer risk yüksek çıktığı takdirde o zaman bu deminki tabloda gösterilmiş önlemler sırasıyla ekleniyor. Önce bir topraklama ekliyorsunuz. Eş potansiyelleme Kabrolarda ekranlama, darbe koruma filan gibi. Risk hala düşmediyse o zaman yıldırımdan korunma sistemi ilave ediyorsunuz. Ekonomik ol ekonomik bir uygulamayla başlamak için önce yıldırımdan korunma seviyesini 4 olarak uyguluyorsunuz. Düşmedi 3'e yüksel diyorsunuz. Düşmedi 2'ye ve o şekilde hangi seviyede risk düştüyse işte diyorsunuz bizim yıldırımdan korunma seviyemiz bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamamen denenerek bulunan bir yıldırımdan korunma seviyesi seçimi söz konusu burada. Ee, yani hesap yok artık 2006'dan sonraki standartlarda o başlarda gösterdiğim hesapların hiçbirisi yoktur. Tamamen deneme ile bulunan risk yönetimi hesaplarındaki denemelerle bulunan bir tayin edilen bir yıldırımdan korunma seviyesi vardır. Şimdi e, dolayısıyla yıldırımdan korunma işine başlarken sonuç olarak söyleyeceksek 62305 seri 2'ye göre risk yönetimi gerçekleştirilmezdir. Artık öbür hesap hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu risk yönetimi ile ilgili hesaplarda riski uygun hale getiren yıldırımdan korunma seviyesi olması gerekendir. Risk yönetimi ile ilgili çalışmalar proje yapmanın en zor kısmıdır. Yani oluşturulacak çizimlerden daha zor ve dikkat isteyen bir iştir. Yıldırımdan korunma seviyesi hesabı ile seçim eski standartlardaki bilgi ile yapılabilir. Bu hesap korunma ile ilgili bir fikir verebilir size. Ama dediğim gibi sonuç risk yönetiminde bu seviyelerin denenerek tayin edilmesidir. Yıldırımdan korunma seviye seçimiyle risk yönetimi aynı anlamda değildir. Birbirine karıştırılmamalıdır diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.